Bismillahirrahmanirrahim Bugün sayfa 130'dan devam ediyoruz. En son işte peygamberler büyük ve küçük günahlardan masumdurlar, korunmuşlardır. Bu bağlamdaki görüşleri nakletmişti. En son beşinci görüşe gelmişti. Ve khamisuha Beşincisi Tebe'an li erbabiz zahiri Yani bu zahir erbabına bakılırsa ee, işin zahirine odaklanan âlimlere dikkat edilirse ennehu kana istiğfaruhu yani onun Hazreti Peygamberin istiğfar etmesi, bağışlanma dilemesi memruhiyet-i ibadat yani bunu bir nevi ibadet şeklinde değerlendiriyorlar. Evmin taksirihi fi't ta veya işte bu taat iyilikten noktasındaki kusurlara yönelik bir şey bu olarak. Ev azizi an şükrün ni'meti fil halati kimi zaman işte bu nimetlere şükürden aciz kalma buna yönelik bir istiğfar. Veliza eee bu nedenle kana yestagfiru istiğfarda bulunuyordu iza salat. Hazreti Peygamber namazı tamamladıktan tamamladığında tamamladıktan sonra istiğfarda bulunuyordu. Eee bu arada e, grupta gelen mesajlara da cevap verebilirsen yeni giren arkadaşlar var. Onları da yönlendirirsen sevinirim. Tamamdır hocam. Ve iza ve keza yine aynı şekilde iza kharaca min qada'il Yani ne diyelim? Hacetlerin e, giderildikten sonra yani ihtiyaçlar karşılandıktan sonra umin hadal Bu kabil'den Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. Bu bağlamda bu kavlu Rabiatul Adeviyeti yani Rabiatul Adeviyeti şu sözüne odaklanmak gerekir. İstigfaruna bizim bağışlanma dilememiz yani istiğfarımız yahtac ila istiğfadin yani birçok yani çokça bağışlanma dilemeliyiz gibi bir şey söylüyor. Ve lahu manayan. Bunun iki anlamı vardır. Ahaduhuma Asla kuminal akıllı, diğerinden daha doğru. Bunlardan birisi ve temel ve Yani bu konuyu sen derinlemesine daha sonra düşün diye ifade ediyor. Falnatif atafiyatif falnatif minhaden makami. Yani bu artık bu detaydan bu ayrıntıdan ayrılıyoruz. Yani çok fazla girmiyoruz. İla makun fi sadahi minar kelami. Bu bağlamda esas söylemek istediğimiz bağlama gelelim diyor. Çok bu buradaki bahsettiğimiz konunun detaylarına, ayrıntılarına girmeyeceğiz diyor. Fe zekere al-Qadi Abu Zeyd. Ee, Abu Zeyd, bu yanılmıyorsam, e, Debusi olması lazım meşhur Hanefi ukahasından Fi usulül usul Usulü'l-Fıkh isimli eserinde şöyle demektedir. Enne efagelene Nabi sallallahu alaihi wasallam an kastil yani Peygamberlerin bilinçli amaçlı kasıtlı olarak yaptıkları fiilleri ala erbati akşam dört kısımda değerlendirir. Birincisi vacip. Vacip bunu biliyoruz zaten. Vamusta hap ve mubahun mubah yani mubah da diyoruz nötür değeri olan ve zelle. Zelleyi de hata olarak nitelendiriyoruz. Ee, küçük gözden kaçan hata şeklinde. فَأَمَّا مَا كَانَ يَقَوْ min غَيْرِ قَسْتٍ <قَسْطًا> olarak ortaya çıkan ise كَمَا يَكُونُ مِنَ النَّاِمُ <الْمُخْتِي> muhti, yani işte mesela uykuda olan adamın yaptığı gibi veya işte hatan, sehven diye bir bu da Arapça kelime, Türkçe'de kullanıyoruz yapan adamın hatası gibi, yani kasıtlı yapmıyor. وَنَحْوِهِمَا <gülüyor> Bunun gibi şeyler فَلَا اِبْرَاتَ لَوْا Bunlar dikkate alınmaz. Zaten kasıt, Kasıtsız olarak yapılmış. Ee, yani kasıtsız olarak yapılan şeylerde şey aranmaz. Değil mi? Ee, ne diyelim? Dikkate alınmaz. لِاَنَّا Çünkü bunlar غَيْرُ دَخِلَةٍ تَحْتَ لِكَتَّابٍ Yani bunlar e, muhataplık ilişkisi yani Allah'ın kulu muhatap alması bağlamında değerlendirilen şeyler değildir. Sümme <gülüyor> zelletu zelleye gelince la taklu anil Bir beğen. yani şu açıklamayla ilişkilidir. Yani hali değildir, uzak değildir demek ne demek? Yani şu kıran bağı ilişkiyi gösterir. Şu açıklamayı açıklamayla yakından ilişkilidir. Enha <gülüyor> Bu e, zelle, zelletun, yani şu açıklama diyor, zelle, bu zelledir. İmmâ minel faili, nefsi, yani bu zelle bizatihi kişinin kendisinden, yapandan kaynaklanan, ne gibi mesela? Yüttek kavli Musa, Hazreti Musa'nın sözü gibi. Hine katelel gıptiyye üvekezetihi. Yumruk atıp öldürmüştü ya Hazreti Musa, o. Yani bu, bu durumda söylediği sözü gibi her demin amel şeytan, değil mi? Yani istemeden öldürmek amacıyla vurmuyor, değil mi? Heh, bu diyor ki işte Hazreti, Hazreti Musa'nın sözü, yani bu şeytan işidir diyor. Ve in ben min veya işte e, Allah'tan gelen anlamı. كَمَا قَالَ ف۪ي حَقِّ عَدَمَ عَلِي السَّلَاتُ Hazreti Adem hakkında söyledi. Asa عَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Yani Adem Rabbine karşı günah işledi ve yoldan saptı. E tabi Hazreti Adem, yani şunu kastedi. Hazreti Adem o yasak meyveden yerken kötü niyetli bir şekilde yemiyor. Muhtemelen oraya işaret ediyor. مَاَنَّهُ شُنُنَا بِالِكْتَ قِيْلَ Denir ki, Hu, yani buradaki hatalar, gerek Hz. Musa'nın olsun, gerekse Hz. Adem'in olsun, kânet, işte Hz. Adem örneğinden gidelim, kânet gâble nübüvveti, nübüvvetinden önce, yani peygamber olmazdan önce, de gavli allah Teala'nın şu sözünde bina, bak, tümmeçtebâhu, yani o hatayı işledi, Hz. Adem o hatasını anladı, değil mi? Rabbine tevbe etti. Ondan sonra Allah ne yaptı? Şimdi Meştebahu onu seçti. Rabbuhu, Rabb'i onu seçti. Fetha be alehi günahına tevbe etti. Vahede. Sonra doğru yolu buldu. Ya yani Allah da ona onu doğru yola eriştirdi. Ve iza lem takluz zelle anil beyani. Şimdi bu zellenin bu şekilde açıklamasını yaptığımıza göre lem yeşkül Aleyhaden yani herhangi bir kimse için artık problem teşkil etmez bu konu. Enha gayrusalihatin lil iktidai biha yani bu durum yani peygambere uyulması noktasında bir sıkıntı teşkil etmez. Yani insan olmalarını getirdiği bir şeydir. kal ibratu li enwaiz salat. Dolayısıyla Burada dikkate alınacak üç kısım. Nedir işte onlar? Vacip, müstehap, mubah dediği şeyler. Yani bu zerreler şey almaz, dikkate alınmaz. Vakat zekara şemsül eyimmet eyden nahvahu. Yani şemsül eyimmet İmam Serahsi de usul fıkıh isimli eserinde buna benzer hususları ne yapmaktadır? Açıklamaktadır. Ve fi akaidi ya hiç söylemiyorsunuz yani şunu kaydır diye uyanın beni. Ve fi şehil akaidi şehil akaidte şehil akaid kimin? Ee, evet arkadaşlar şehil akaid kimin? Sadettin Taftazan'inin değil mi? Ee, Ebu Hafs Necmettin Ömer Endesefi'nin. E, akaidine yazdığı şer. Şer'l-akaid'den geçer ki ennel emliyâe mâsûmûne anil kedib Peygamberler yalan söylemekten korunmuşlardır. Hangi bağlamda? hususen fîmâ yeteallagu bi emniş şer'i. Yani şer'i bir işle ilişkili olan noktalarda özellikle korunmuşlardır. ve tebliğil ahkam Allah'tan aldığı hükümleri tebliğ etme noktası. Ve irşadil ümmeti. Ümmetin aydınlatılması, değil mi? yol gösterilmesi bağlı. Bu Özellikle bu noktalarda peygamberler yalandan, yalancılıktan korunmuşlardır. Emme amden el-kedibe yani orada e, mahsustur. Yani kasıtlı yalan söylemeleri fe bil icmai tamam mı bundan yani ümmetin icması vardır. bundan korunmuşlar. Ve <gülüyor> amma ama yanlışlıkla söyleme noktasında fe'l-i <gülüyor> yanlışlıkla söyleme noktasında ulemanın çoğunluğu bunun mümkün olduğu kanaat. Ve fi ismetih insan sairi zunubun Şimdi yani diğer günahlardan korunmaları bağlamında ayrıntılı bilgiler var. Ve huve ennehum masumun anil kufri. Bütün peygamberler korunmuşlardır. Anil <gülüyor> kufri. Küfürden korunmuşlardır. Yani küfre girmezler. Gable'l vahyi ve badehu. Hem vahiyden önce hem de vahiy geldikten sonra asla küfürle bir ilişkileri olmamıştır. Bilicma yani ümmetin icması var. Yani ümmet, herkes, bütün ulema bunu söylemiyor. وَكَذَا عَنْ تَعَمُّ دِلْ <الْجُمُورِ> Yine, alimlerin çoğunluğuna göre kasıtlı olarak büyük günah işlemekten de korunmuşlardır. lil لِلْحَشْفِيَةِ Haşvilerin aksine, haşviye dediğimiz grubun aksine ulemanın e, ekserisi, çoğunluğu, bilinçli olarak büyük günah işlemekten de korundukları kanaatinde ve ammâ yani yanlışlıkla işleme noktasında fetecavvezehul ekserun yani çoğunluk bunun mümkün olacağı kanaat. Ve küçük günahlara gelince fetecuzu amden yani bunun kasıtlı olarak mümkün olması yani kasıtlı olarak ortaya çıkmasının mümkün olması indel cumhuri cumhuri yani genel ulemanın kanaati kasıtlı olarak küçük günah işleyebilecekleri kanaatidir hilafen lilcubbai ve etbahi yani cubbai burada hangi cübbayı kastediyor şu an bir şey söyleyemiyorum bakmak lazım tetkik etmek lazım cubbai ve ona tabi olanların aksine bu geneline göre yani kasıtlı olarak küçük günah işlemeleri mümkün ve tecuzu sehven bir ittifaki yani yanlışlıkla küçük günah işlemeleri ise bütün alimler ittifakıyla mümkündür İlla ancak şunlar hariç. Şu günahlar hariç. Mesela mayeddullu alel hisset. Yani böyle adi baya işler, tamam mı? Küçük gibi gözüken. Ne gibi Keserikatin keserikatil lokma, lokmet. Haram lokma çalınmış lokma. Ve fi Eksik tartma. Yani bir taneyi, bir bir zerre bile eksik tartma gibi. Bunlar hariç. Yani bunlara şey de diye bürdazdır. Yani büyük günah da diye. Bak karşınıza göre değişir. Lakin el Şimdi hani dedi ya bunları bir kenara koydum. Yani böyle yanlışlıkla küçük günah işlememesi noktasında ee, işin ehli alim yani vukufiyeti derin olan alimler iş taratu şu şartı getirirler. En yünebbehu bu durumda Allah onları uyarır aleyhi fe yentehu an, ve o işten vazgeçer. Yani Allah uyardığı yani bu işte yanlışlıkla günah işlemen meselesinde bu şart yedir. yani Allah uyarıyorsa tamam o bir küçük günahtır gibi. Hâdâ kulluhu bütün bunlar burada bahsettiğimiz husus vâdâ vahiy. Vahiy geldikten sonraki süreç için konuştuğumuz hususlardır diyor. ve emmâ gâblehu fakat Bundan öncesi, yani peygamber olmadan önceki hayatlarında فَلَا دَلِيلَ imtina اِمْتِنَعِ سُدُورِ الْكَبِيرَةِ Yani büyük günah işlemeyeceklerine dair bir delil yoktur. Diyor, tamam mı? Yani peygamberlikten önce büyük günah onlardan büyük günahın sadır olması çıkmasının mümkün olmadığına dair bir delil yoktur. خِلَفَا لِلْمُوْتَزِلَ مُوْتَزِلَنْ aksine مُوْتَزِلَ daha farklı şu ve mena'a şia'te da şunu uygun görmez cudure's ve vel kebireti kabla'l vahyi ve ba'du sadece vahiden önce değil vahiden sonra da hiçbir şekilde küçük ve büyük günah onlardan kader olmaz buna göre şia'dır lakin lahum cevze fakat şunu e, mümkün görürler şiiler izhar'el kufri takiyyet yani takiye olarak açıkça küfür yani inkarlar inkar etmelerini mümkün hakiye hakiyene yani böyle bir baskı altında kalındığında yani can tehlikesi falan bu durumda e, kalplerinde değil ama görünüşte küfrü izah edebilirler diyor. Femanuk ile Anil Şimdi peygamberler hakkında rivayet edilen bir takım hususlar var. Nakledilen bir takım rivayetler. Var. Bunlar nasıl rivayetler? Mimma yuş'iru bi Sanki yani ihsas ettiriyor, hissettiriyor. Yani yalan söyleme ve bir masiyetin böyle bir günah işleme. Bir turubin sabitetin yani belli işte sabit olmuş bir takım yollarla. Şimdi bu noktadaki usulü söylüyor. Yani ülemânın e, takip ettiği usulü. Farmazufun zahiri imken in Mümkünse zahirine yorumlanır. Ve illa mümkün değilse fe mahmulun ala terkil evla. Evla olan neyse ona göre bir yorum yapılır. Yani peygamberesinin evla olan durum neyse ona göre bir yorum yapılır. Ev veya kevniyi kabul Yani bu durumun peygamber gönderilmezden önce olduğuna dair bir yorum yapılır. Usul bu şekildedir. Mümkünse zahirine yorum yapınır. Değilse onun hakkında evla olan neyse ona göre bir yorum yapılır. Bu da şey değilse veya bunun peygamberlikten önce olduğu sonucuna varılır. Ve kâle <gülüyor> İbnül Humami İbnül Humam der ki vel muhtarul cümhur <gülüyor> ehl-i sünneti yani ehl Sünnet ulemasının çoğunluğuna göre tercih edilen el-ismet anhumu her ikisinden de korunmuştur. Yani büyük ve küçük günahlardan korunmuştur. Ey anise gayri vel kebayri ee, Yani işte büyük ve küçük günahlardan korunması ee, açıklama getiriyor. Les Lessa gayri gayrel müneffireti hata'an evse'nin yani böyle unutarak yanlışlıkla ee, ama böyle hissiyet kırıcı tarzda olmayan, küçük ufak tefek hatalar hariç yani büyük ve küçük günahlardan korunmuş olmaları el sünnet ulemasının genel kanatıdır. Ve mün el sünneti yani el sünnet ulemasından şu görüşte olanlar da vardır. Men isse men mena isseh yani sehvende günah işlemeyecekleri kanatında olan alimler de var. Vel asahhu burada daha doğru olan yaklaşım nedir? Cevazus sehvi fil ef'al yani eylemlerde, fiillerde hata, yanlışlık yapılmasının mümkün olduğunu kabul etmektir. Vel hasilu sonuç itibariyle en ahdan min ehli sünneti, ehli sünnetten hiçbir kimse lem vizu mümkün görmez irtikabel menhiye anhum an kasteyn yani hiçbir peygamberin Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeyi kasıtlı olarak yapmasını mümkün görmez el sünnetin hiçbir halinin bunu mümkün görmez ve lakin fakat ya, metni kaydıralım mı? tamam ve lakin <gülüyor> fakat ancak şu şöyle çıkardık, tariq-ı sehv-e yani. Bu yani unutarak veya yanlışlıkla ancak, işte o da küçük bazı günahlar. E'yü semm bunu da ne diye nitelendirirler? Zellete. Yani diğer insanların işlediği günahlar kategorisinde bir günah olarak değil. Bunun için kullandıkları kavram nedir? Ulemanın, evli sünnet ulemasının zelledir demek. Tamam وَقَالَ الْقَوْنَوِيُّ Konevi der ki واختلف الناس في كيفية الْعِسْمَةِ Yani bu e, ismetin, yani korunmuşluğun keyfiyeti nasıl gerçekleştiği noktasında insanlar yani ulema e, veya genel itibari insanlar ihtilaf etmişler Bu konuda söz söylüyor. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Demiştir ki bazıları İe mahdum Yani bu tamamen Allah Teala'nın ona bir ikramıdır, cömertliğinin bir eseridir. Hangi itibare bihayfur la iktiyarli ile Yani bunda Peygamberin hiçbir tercihinin olmadığı şekilde, yani bir nevi Peygamberden günah işleme yetisini çekiyor alıyor gibi bir cömertlik bir ikram olarak değer. Ve bu imma bi halqihim ala tab'in yani onların e, yaratılış tabiatlarının şu şu şunun üzere olması gibi yukhalifu gayrahu diğer insanlardan farklı olarak bi yani şu itibarla la yamiluna ilal mahsiyet yani öyle bir yapıda ki peygamber demek istiyor. Yani hiçbir şekilde günah meyletmeyecek bir tabiata yaratılmış. vela veya vela de diyebiliriz. Ani taat. Yani onlar hiçbir şekilde usanmazlar. İyilik yapmaktan, tamam mı? İtaat gerçekleştirmekten usanmazlar. Kitap ilme Aynı meleklerin tabiatı gibi. Ha yani da bir usanma vardır ya. Yani. Yani peygamberlerde usanma yoktur. İyi bir açıklama getir. Ve imma veya bi sarfi Hani seyiat yani kötülüklerden yüz çevirtme şeklinde. Allah onları kötü kötülüklerden yüz çevirir. Ve cezbim ile daha onları neye yönlendirir yani cezbeder iyiliklere cezbeder cebren mecburi olarak inallahi Allah'tan gelen bir şekilde bade yaptıktan sonra ev dafiy onların tabiatlarına yerleştirdikten sonra ma fi tabai'in beşer yani diğer beşerin tabiatına yerleştirmediği Allah bir tabiatı onların tabiatlarına yerleştirdikten sonra yani bir nevi peygamberlerin tabiatını farklı olarak böyle bir görüşten bahsediyor. Masiyetin konu şey pardon ismetin korunmanın nasıl gerçekleştiği bağlamı. Ve kale ba'duhum bi kasidin demiştir ki yani esmetu fadlun minallahi Allahu Teala'nın bir ikramıdır velutfun minhu onun bir lütfudur. Velakin fakat şu şekilde ala veçh şu şekilde gerçekleşmektedir. Yep ka Yani tercih etme, seçme hakkı peygamberlerde var. Yani günahı seçme hakkı da var. Adem ismeti e, bu ismet özelliğinin olmasından sonra fakat onlar nasıl bir şeydeler, yapıdalar? dalar Yani böyle Allah'a muti bir kul olma noktasında cesur, atılgan yani bu noktada tavırlarını benimsemişler ama günah işleyebilme durumu da yetisi de tercihi de bulunuyor. Fakat Allah onlara özel bir ikram da Ve masiyet Ve şeyden de yüz çeviren bir durumları var günah Ve ileyh bu görüşe Maal Mansur kâle yani şöyle diyerek İmam Maturidi de bu görüşü kabul etmektedir. Ne diyor? El ismetu la tuzilu'l mihnet. Yani ismet korunmuşluk sorumluluğu yükümlüfiyeti ağırlığı kaldırmaz. Yani neyi kaldırmaz? Ey alim la ve'l denenmeyi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in açık beyanı var değil mi? İnne diyor. Ben de sizin gibi insanım. E şimdi e, böyle tabiat farklı dediğiniz zaman o zaman nasıl örnek olacak insanlar? Değil mi? Yani ya, ey Allah'ın Resulü yani sen, senden günah işleme şeyi alınmış. Biz senin yaptığını nasıl yapalım? Deme gibi bir durum olurdu. Bunu göz önünde bulunduran bazı alimler ne diyorlar? İmam Maturdi gibi, evet diğer insanlar gibi, onların da günah işlemi imkanları vardır. Fakat, Allah onları özel bir motivasyonla destekler. Daha güncel, daha Türkçesi söyleyebileceğimiz ifade bu. Yani, yani ne demek bu? La tujbir valet ta'a. Yani Allah, onu müt'i olmaya, tamam mı? Ee, zorlamaz. Zorlamaz ve le tu'cizu hanil günah işlemekten de aciz bırakmaz vel hiye lutfun minallah bu Allah'tan öyle bir lütuftur ki öyle bir motivasyondur ki yahbiluhu ala fi li'l yani bu motivasyon onu ne yapar hayır işlemeye sevk eden bir motivasyon başka ve yuzciruhu ani şerr kötülükten de alıkoyan bir motivasyon. Yani bu süreçte de ne var? Tercih etme. Seçim hattı da hala ne yapmakta? Devam etmek. Tahkika niye böyle? Çünkü gerçekleşsin diye. Yani denenmesi. Çünkü dünya nedir? İmtihan. Diyor. Sonuçta peygamberler de imtihanı tabi. Onlar da Allah'ın huzurunda ne yapacaklar? Hesap verecekler. Evet, bu konuyla bitirmiş olduk. Nasıl, yoruldunuz mu? Yok hocam, yorulmadık. Tamam, o zaman biraz daha devam edelim, değil mi? Edelim. Yani inşallah şu başlığına kadar gelmeye çalışalım. Evet, İspatü'n-Nübüvveti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ispat edilmesi. Ve Muhammedun Resulullah'ı Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey, kimdir? Şimdi Hazreti Peygamber'in şeceresini sayıyor burada. Muhammedu ibnü, Abdillahi ibnü, Abdilmuttalib ibnü, Haşim ibnü, Kilab bni, Ka'b ibni, Lüeyy ibni, Galib ibni, Fihr ibni, Malik ibni, Nadr ibni, Kinanet ibni, Güzeymet ibni, Müdriket ibni, İlyas ibni, Mudarr ibni, Nizar ibni, Ma'd ibni, Adnan. Adnan kim? Hazreti İsmail'in oğlu değil mi? Oraya kadar bağlı. Hazel e, kadru Burada sayılan çerçeve min Aleyhisselam aleyhisselatu vesselam. Hazreti Peygamber'in nesebidir. Lem yehtel fihi ahadu minel ulemai'l ala. Yani meşhur, uleman, meşhur ulemanın tamamı bu nesebi ne yapmaktadır kabul etmek. Bu noktada herhangi bir ihtilaf bulunmamak. Vakat rüviye Min Ahbaril Ahadi Anu Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi Hazret Peygamber hakkında gelen ahat bir takım haberler de var. Bu haberlerde ne geçiyor? Ennehu nesebe nefsahu kederiki. Yani kendisini bu şekilde nesebini saydığını ifade eden ahat rivayetler var. İla nizaribni madibni adnana. Yani adnana kadar dayandıran bir rivayet şey sırada. Nebi yani Hz. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve fî nuskatin başka bir nuskada da burada ne ekliyor? Habibu Allah'ın sevgilisi ifadesi geçiyor. Ve abduhu Allah'ın kuludur. Ey el muhtas yani bunu da burada özellikle vurguluyor, tahsis ediyor. Allah'ın kulu olduğunu. Diyellehu el ferdül ekbar. Çünkü o yani insanlar açısından en mükemmel olandır. İndi ittaki. Mutlak anlamda. Ve Resuluhu Allah'ın elçisidir. Ve nasihu edyani edyani ne diyelim? Men kabli. Kendisinden min kabli. Min kab Min kabli. Min kabli. Kendisinden önceki dinleri neshedendir, dinlerken şeriatların kısmıdır. Ve tkâle aleyhissalâtu vesselâmû e, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu e, ifade edilir, yani şöyle demiştir. Là, la tabruni, yani bir nevi şey diyebiliriz yani. methetmeyin, övmeyin. Yani abartmayın. Yani e, ne diyelim e, methetmede aşırıya gitmeyin. Kema etarrat ennesara İsa. Yani Hristiyanların Hazreti İsa'yı abarttıkları gibi. Hazreti İsa'yı ne diyorlar? Haşa tanın doğru diyor. Yani bu derecede tamam mı? Beni övmede aşırıya gitmeyin. ''Ve kulû'' deyin ki, ''Abdellahi'' o Allah'ın kuludur ve Resûl'ün. ''La ilahe illallah'' Muhammeden, ''La ilahe illallah'' Muhammeden, Muhammeden abduhu ve Resûl. Bu Yani e, Bu işte hutbelerde, Hazreti Peygamberden nakledilen bazı hutbeler var biliyorsunuz onlarda özellikle vurguladığı noktalardan bir tanesi budur. Allah'ın kulu ve elçisi. Bununla övünüyor. Ve kadde'l ubudiyete yani bak burada ne yapıyor? Kulluğu öne plana çıkar. Bi vücudan ale Yani abduhu ve resulu. Yani elçilik kimliğini vurgulamaktan önce kulluğunu öne plana çıkar. Ve veli delaleti burada bir delalet vardır. Ala, e, ala Adem ana Yani, ubudiyet makamından hiçbir şekilde kaçınmadığını, yani bunu vurguladığını ifade ediyor. ben daha da ötesi lil işareti, şuna işaret vardır ile Bena hu muftehirun Kul olmakla Hazret Peygamber, kime kul olmakla Allah kul olmakla övünüyor, değil mi? Vallahi, der alqayl binab mihaza nizam. Yani, şu konuda şair çok güzel söylemiş diyebiliriz ve şöyle de e, diyebiliriz yani yani söze şöyle yansımış da diyebiliriz. La ted'uni illa bana seslenin beni çağırın. Bir ya Abdaha, ey e, Allah'ın kulu anlamında çağırın. Fe innehu esrefu Bu benim en şerefli, en güzel isimlerimdendir. Sonra <gülüyor> fi takdimi'n-nübüveti ale'r-risaleti yani nübüvetin misalete öncelenmesinde de işarru yani bir ima vardır, bir hissettirme vardır. Bi ma huwa mutabiqun fil vücudi bin alemi şuhudi. yani şahit alemdir. ya yani şu dünyada ki varlığına uygun bir hissettirme vardır ve iman bir ima vardır ila mahual eşharu fil farkı beynehuma yani şu ikisi arasındaki eee meşhur farka yani şu şu ikisi arasındaki farka yani en üst düzeyde e, bir ima vardır Bir annen nebiye Nebi varası Resul kavramında bir farkı ifade edecek. Nedir o? Nebi e'ammu mineral rus rasul. Nebi kavramı, Resul kavramından daha geniş bir Yani her Resul nebidir ama her Nebi Resul değildir. İlke bu şekilde ifade edilir. Hangisi genel oluyor? Nebi kavramı. İdir Resulü çünkü Resul de ne vardır? Min şöyle diyelim, men ummira da diyebiliriz. men ummira bit tebliğ yani tebliğ göreviyle sorumlu kılınan ve nebiyyü, nebi ise men uhiye ileyh yani o vahyedir. yani Nebi olmanın ölçüsü nedir, vahyedir. E ammu min en bit tebliğ yani istersin tebli ile görevlendirilsin ister görevlendirilmesin. İşte bu resul kavramından daha genel bir şey. Yani nebi'nin özsü nedir? Vahye masar olur. Yani bu vahye masar olan nebi tebli ile görevlendirilmiş de olabilir, görevlendirilmemiş de olabilir. Ama resul direkt tebli ile görevlendirilen. قال <gülüyor> القاضي عياض demiştir ki ve sahihül lezi aleyhil yani ulemanın ekserisinin paylaştığı doğru olan görüş şudur. Enne kulle rasulin nebi. Bütün yani her bir peygamber nebidir. Ve la aksi. Bunun aksi mümkün değildir. Yani her nebi rasuldur değil, her rasul nebi. Ve hu akrabu e, min nakli gayrihi e, el icma'u aleyhi li nan kli gayr-ı fihi ve ne diyelim ve hu akrabu men men nakala gayruhu icma alayhi li nakala yani burada toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz yani bu konuda çok fazla bir ihtilaf yok genelin görüşü bu şekildedir bu noktada icma vardır diyor Denir ki, en nebiyyü muhtassun bima lem bimen la Yani o hilaf denilen ya. Yani nebi nedir? Ee, emredilmeyen. Yani muhtemelen e, tebliğ ile emredilmeyen. E, buna denir. Teknede bir görüşten bahsetti. Ve kıyle. Denir ki, şimdi tekrar nebi ve resul kavramı. Huma müteradifan. Yani Resul ve Nebi kavramlar aslında eş anlamlı kavramlardır. Vaktara İbn İbn-ül Huma'nı. i̇bn Huma'mın görüşü de bu şekilde. Vel azharu. Yani açıkça gözüken şudur ki ennehuman mütegayirani bi kavli ithal. allah Teala'nın şu ayetine bakarsak diyor arada bir fark var. Nedir o ayet? Ve ma ersanna min kablike min resulun vela nebiyy. Yani senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki bula bula bula nokta nokta gidiyor. Bak yani bu vavu atfiye yani iki farklı yapıyı ifade etmek için de kullanılır. Dolayısıyla bu Resul ve Nebi kavramları arasında fark olduğunu gösterir. وَلِبَعْدِنْ اَحَادِيثِ fi adedil عَدَدِ الْاَنْبِيَاۜ وَالرُسُلَ عَلَيْمُ السَّلَامُ Yani işte bu konuda Peygamberlerin, Resullerin, yani Nebilerin ve Resullerin sayıları hakkında geçen bazı hadislere muvafık olarak da bunu söylemek mümkün. Ve emma huve sallallahu aleyhi ve sellem fehutib biya eyyuhen nebiyyuh gelince diyor yani Hazreti Peygamber'e ey nebi şeklinde hitap edilmiş. Veya, ya eyyuhar resulü şeklinde hitap edilir. Mausufem bi cemii Yani bütün gönderilmişlerin bütün özelliklerini ne yapmasıdır Hem nebi hem bölünmüş anlamında söyle. Ve fi kavli taala ila Allah Teala'nın şu ayetine bakmak gerekir. Velakir resulullahı Allah'ın elçisi, bak, Resul kavramını kullandı ve Hatemennebi. Ve nebilerin sonuncusu. Bu ne işaret ediyor? Hem resul hem nebi özelliklerini kendi şahsında toplamıştır. İmaen ile şuna işaret, işaret vardır, ima vardır. Maverede fi bad ahadisi i̇şte İsra. Ya şu İsrail ile İsra hadisesiyle ilgili bazı hadislerde varit olduğuna göre Câ'altuke avvalan nebiyyin halqan yani sen işte ilk yarattım nebiisin ve âhirehum bi bi'sen gönderdiğim de son nebi yarattığım ilk tabi gönderdiğim sonu Kemal ravahu i̇şte el-Bazzar min hadis Ebu Hureyret'e işte Bezar'ında Ebu Hureyret'ten rivayet ettiği gibi Evet yani hızımız nasıl arkadaşlar Gayet iyi gidiyoruz hocam. Tamam. قال الإمام فخر الدين الرازي ilk fıkhı, İslam'ın der ki, el ilk Doğrusu İslam'ın ilk sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın Muhammed fıkhı, İslam'ın ilk fıkhı, İslam'ın ilk fıkhı, İslam'ın ilk fıkhı, İslam'ın yani herhangi bir peygamberin fıkhı, İslam'ın ilk وَهُوَ الْمُخْطَارُ اِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ Yani tahkik eyli. Gerçekten derin ulema, biraz Amir A'la tabiyle söyleyecek olursak onlara göre tercih edilen görüş nedir? مِنَ <gülüyor> الْحَنَفِيِّتِ Yani Ebu Halife'nin ashab anlamında değil hanif kimseler var ya yani Minev Hazreti İbrahim'in tavrını sürdüler. Tek başına ömrünü tarz eder. Hazreti Peygamber öyle bir insan. Bu yani ağırlıklı tercih edilen görüştür diyor Razi. Genau çünkü hem yap ümmetinde bir nebiyin kat. Yani hiçbir peygamberin ümmeti olmamıştır Hazreti bu hakkında. çünkü diyebiliriz. Kenefi makam-ı nubuveti kadir Yani esasında risaletten önce nübüvvet makamında. Yani burada şunu söyleriz. Yani potansiyel bir nebi daha potansiyeli biliyoruz değil mi? Yani e, gerçeklik sahasına yani varlık sahasına daha çıkmamış demek. Yani peygamberlikten önce de potansiyel bir nebiydi. Bu nedenle herhangi bir peygamberin ümmeti olmadı. Ve kâne ya'malu bima huvel yani peygamberlikten önce de doğru olan neyse, hakikat neyse onu yapar. اَلَّذِ Zahra aleyhi. Yani kendisine gözüken neyse. فِي مَقَامِ نُّبُوَّتِ فِي الْوَحْيِ khafi. Yani yani şunu demek istiyor. Yani peygamberlikten önce yani gizli bir vahiy ile işte nübüvvet makamındaydı ama bu açığa çıkmamıştı. Yani bunun bereketine bereketiyle, doğru olan, hakikat olan neyse onu yapan bir insan. وَالْكُشُفِ السَّادِقَةِ مِنْ شَرِيَةِ İbrahim'e وَغَيْلًا Yani, işte Hz. İbrahim'in şeriatı, diğerler olsun, onlardan böyle keşfedilmiş doğru şeyler üzere, doğru olan neyse onu yapar. كَذَا aynı şekilde نَقَلَهُوا نَبِيُّ فِي شَرْفِ اُمْدَتِ مَسَبْتِ yani e, şerhül Nesefi isimli eserinde Konavi ve benzer bir şeyi nakleder ve fihi bu konuda delalet. Şuna bir işaret var. Ale enne nubuwwatehu nubuwwatehu lem takun munhasideten fîma ba'de'l-arbîn. Yani onun nübüveti 40 yaşından sonra için söz konusu bir şey değildir. Yani 40 yaşından sonra nübüvvet öncesinde yok şeklinde değil. Öncesinde gizli bir yeti olarak buluyor demek. Daha Türkçe. bir grup e, alim olabilir. Onların dediği gibi. E, ne demiş onlar? Bel işaretini ila. Şuna işaret. Ennehu min yu mi doğduğundan beri muttasifun nitelenmiştir bir nübüvveti. Yani nübüvvet peygamberlik özellikleriyle nitelenmiştir. Doğumundan beri. Ama bunlar 40 yaşından önce açığa çıkmamış demeye gidiyor. Ben yedülü hadis daha ötesi bak şu hadiste hadis rivayeti de buna delalet ettiler. Kuntü nebiyyen ben nebiydim ve ademu beyne ruhi vel cesedi Hazreti Adem ruhla ceset arasındaki yani daha varlık sahasından çıkmamışken ben nebiydim şeklinde bir rivayet vardır. Bu neyi göstermektedir? Muttasifun bir vasfün nübüvveti. Nübüvvet niteliğiyle nitelenmiştir. Fi alem -ervay, Yani alem-i da, ruhlar aleminde de nübüvvet nitelikleriyle nitelenmiştir. Gâble kârgül eşbâhi. Yani bu işte insanların şu anki görüntüleri, vücutları, varlıkları yaratılmazdan önce. Ve herde bu durum vasf-ı hasıle ona özel bir durum ona özellikle özel bir niteliktir la ennehu mahmudun ala halqihi lin ve istidadihi lirrisalati kema yufhamu min kelamil imami ı huccetin yani Gazali'nin çözünden anlaşıldığı gibi yani böyle işte risaleti hazırlansın işte peygamberlik tabiatına üzerine üzerine yarar yaratılmıştır şeklinde bir yorumda burada doğru değildir. Ama yani potansiyel potansiyeli taşıyordu. Özetle şunu söyleyelim Ya yani burada anlatmak istediği şey 40 yaşından önce potansiyel bir nebiydi. O açığa çıkmış değildi ama onun bereketiyle hep doğru olan işleri yaptı. Ama 40 yaşından sonra açıkça bu ortaya çıkmıştır. Tam lisaleti açıkça ee, beyan olmuştur demek istiyor feyyü o zaman yani 40 yaşından önce la yetemeyz an gayri diğerlerinden ayrılmıyor hatta yesluha en yekuna mutemettahan bihadha'n naat beyne'l enam yani 40 yaşından sonra Hz. Peygamber nasıl çağrılıyordu Resulullah diye ama 40 yaşından sonra 40 yaşından önce nasıl çağrılıyor diğerlerinden farksız olarak yani ''Ey Muhammed'' diye çağırdı. Değil mi? Bu şekilde. Bunu söylemek istiyorum. ''Sümme nübüvvetü ve risaletü aleyhissalatü vesselamü sabittetün bil mucize.'' Kırk yaşından sonra onun e, peygamberliği, tamam risaleti mucizelerle sabit.'' ''Bel zati ve mucizetün fi hadd-i zâti ve sıfatı.'' Gerek Zatısın, zatında ve gerekse de niteliklerinde e, bir mucize var. Kema Kale sahibul burdeti e, Burde yazarının dediği gibi kefeke bil ilmi fil ümmiyyi mucizete yani e, yani sen ummi olduğun halde bile tamam, bu halin bile e, mucize olmaya yeter. Yani Hazreti Peygamber'in hali, durumu bir mucize olarak nitelenmesine bile yani doğru, güvenilir bir kimse olması bile e, bir mucize olarak yeter. وَمَا اَحْسَنُوا قَوْلُ حَسَّانَ Hassan bil sabit. Onun çözü de ne kadar güzel güzeldir. لَوْ لَمْ fihi فِيهِ mübînetun veya mübeyyînetun apaçık deliller olmasaydı bile, yani onun peygamberliğini gösteren apaçık deliller, mucizeler olmasa bile kânet bedîhetuhu yani onun yüzündeki parlaklık tamam, böyle bir mümtaz bir insan olması, yüzüne yansıyan tamam mı? Hani bakarsınız ya şöyle insanlara yani hakikaten bu çok güzel insan dersiniz ya işte o bakışın sonucu ortaya çıkan intiba te'tik bil haber yani sana onun peygamber olduğunu zaten haber verirdi diyor. Ve beyanu e, bunun açıklaması şudur. Enne ma min ahadin iddi'a ittian nubuwati min el kazib min el Yani e, yalancı peygamberler de var, değil mi? Bunlara mütenebbi denir. Bizim literatürde, ee, yalancı peygamberlerden hiçbir olmasın ki illa vakat va cehli Yani onun cehaleti, yalancılığı ortaya çıkmasın. Limen temiz. Yani yani en ufak şekilde bile, tamam mı? Onun yalancı bir peygamber olduğunu bir insan çok rahat ayırt edebilir diyor bel ve kat daha önce şöyle de demiştir. Ma eserra ahad siriretin illa azhara azharahu azharahu Allah ala sahhati vecihi ve fil taati yani adam bunu gizlemeye çalışsa bile tamam yalancı peygamber Peygamberi iddiası diyor. O yalancılığını gizlemeye çalışsa bile Allah onun yüzünde yalancı olduğunu gösterir. Daha dilinde de yansır, Yani sözünde de o yansır. Yalancı oldu. Ve yüeyyiduhu kavluhu Allah-u Teala'nın şu sözü de bu bağlamı teyit etmektedir. Bismillah. Wallahu yuhridu wa Wallahu muhridu ma kuntu Allah sizin gizlediğiniz şeyleri açığa çıkarandır. Evet. Buradaki açıklamayı da ne yaptı? Bitirdi ve safiyuhu. Yani ya tertemiz olandır seçilmiş olandır ey Mustafa hu. seçilmiştir bi enva'in minel keramat kerametler güzel şeyler her türlüsü seçilmiştir vahakail makamat eddünyaviyye eddükhöriyye yani gerek dünyada gerek ahirette ee, böyle gerçek makamlar Ali makamlarla e, her türlüsüyle seçilmiştir. Ve fî katil bir ziyadetin bir başka bir nüshada, şerif -fık, yani fıkkı başa başarının nüshasında ve müntekahun bu da seçilmiş, süzülmüş anlamında böyle bir ifadede geç, geçiyor. Ey muhtar yani ne demek? Seçilmiş olan. Ve muçtebahun seçilmiş olan min beyne mahlukat yani Allah'ın kulları arasından seçilmiş olduğunu ifade eden bir çerçeve. kema yüşir ileyhi kavlul gaili yani şu söz, buna işaret etmektedir. lev lehu olmazdı lem takrucud ul minel adem o olmasaydı, yani biraz bunlar sufi meşref ifadelerdir. O olmasaydı e, Allah dünyayı yaratmazdı, yokluktan varlığa çıkarmazdı. Bu söz de buna işaret eder. Yani her türlü makamın zirvesindedir Hazretviyeler. Vele miyabudir saneme, hiçbir şekilde kuta tapmamıştır. Ey vela geyral, yani put namına ne varsa put olabilir, bir insan olabilir, bir cisim olabilir. Hiçbir şeye tapmamıştır. Allah'tan gayrısına kuluk etmemiştir. لِقَوْلِهِ <gülüyor> allah Teala'nın şu sözüne binaen, şu ayete binaen, وَلَنْ <gülüyor> يُشْرِكْ billahi تُرْفَتَ aynin Göz açıp kapayıncaya kadar Allah'a şirk koşmamıştır. Ne demek? Hiçbir şekilde inkarcılardan, müşriklerden olmamıştır. Ey la yani Nubuhat öncesinde de Nubuhat sonrasında da e, inkarcılardan olmamıştır. Fakine <gülüyor> bütün peygamberler masumune anil küfüri mutlak an Yani ümmetin hiç mutlak anlamda bütün peygamberler küfürden korunmuşlardır, Küfre girmek ve in j ve in jövze bazım sorduru صغيرة yani bazıları işte e, peygamberlikten sonra küçük günah işlemelerini mümkün görse de peygamberlik öncesinde de büyük günah işlemelerini mümkün görse de peygamberlerin e, inkardan küfürden korunduğu noktasında icma vardır. İttifak vardır. Bel ve bada. Sonrasında da eydan fi makamil niza Yani bu konuda bir tartışma yoktur. Ve emme hu aleyhissalatu vesselamu e, Hazreti Peygamber'e gelince fekeme gale'l imamu, İmam-ı Azam'ın dediği gibi vela tekip sagireten vela kebireten. Ne küçük günah ne de büyük günah işlemiştir işlememiştir. Ve ma kavlullahu Teala Allahu Teala'nın şu ayetine bakacak olur isek afallahu anke Allah affetmiştir lima azinte lehum. Yani onlara izin verdiklerimiz. Elaye ve keda Allah Teala'nın şu ayeti. Yani küçük zelle dediğimiz hata cinsinden olan şeyler. Mekane linnebi en yekuna lehu asra. Enfal suresinde geçiyor. Bir peygamberi esir almak yakışmaz. Bu Bedir ile ilgili durum vardı ya hatırlarsanız. O. Taberi de okumuştuk hatırlarsanız. Yani e, Hazreti Peygamberin hayatında en çok utandığı an. Rivayetlere yansımış bu. E, فَمَحْمُولٌ terkil, تَرْكِلْ bin بِنْنِسْبَةِ ile مَقَامِينَ O'nun o yüce makamını düşünürsek yani bu noktada en evla olan neyse ona yorumlamak gerekir diye ifade ediyor.